federasyon seçimleri tam gaz gidiyor. Bugün de Kickbox Federasyonundayız. Başkanım pandemi bitti. Madalyaları toplamaya başladınız. Evet. Sizi de Türkiye'de görme göz olduk. <gülüyor> Öncelikle sizlere ben çok teşekkür etmek istiyorum Bülent kardeşim. Kickbox'a vermiş olduğunuz değer bizi hakikaten çok mutlu etti. Siz de biliyorsunuz bu bizim 5. seçimde olan genel kurulu. 8. mali e, genel kurulumuz. İnşallah ülkemize, kickbox camiasına, bakanlığımıza hayırlı olur. Ülke sporumuza hayırlı olur. Biliyorsunuz en son dünya şampiyonasında 8 altın, 14 gümüş ve 20 bronz aldık. Bu da hakikaten bizim için çok tarihi bir başarı. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Hedefimiz olimpiyatlar diyoruz. Valla siz o madalyaları topladıkça bizim burada görüyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz İtalya'daydı galiba değil mi? Evet. İtalya'nın Yezola kentindeydi. Tabii bu şampiyonanın farklı bir önemi de vardı. Dünya oyunlarına seçme müsabakasıydı. E biliyorsunuz gelecek da Avrupa Büyükler Şampiyonası Türkiye'de olacak. Antalya'da yapılacak. O şampiyonadan sonra 2023'te yapılacak olan Avrupa Olim, ilk Avrupa Olimpik oyunlarına katılacağız. Bu da bizim için kickbox açısından tarihi bir, bir başarı olacak. Başkanım şimdi siz biraz daha kürsü konuşmanızı evet. yapacaksınız. Biz onu da çekeceğiz. Evet. Ama Kikoks ailesini bundan sonra neler bekliyor? Bizim hedefimiz olimpiyatlar. Şu anda bayramın birinci günü biliyorsunuz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tam tanrılı kaldık genel kurul tarafından. Şu anda tabii artık takdir Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin gerek genel Kurul delegelerine gerekse yönetim kuruluna bağlı. İnşallah bizim için iyi olur, hayırlı olur diyorum. Yani hedefimiz olimpiyatlar tabi bundan sonra Avrupa Olimpik Oyunlarımız var. Dünyada 3 oyunlarımız var. 2023'te Suudi Arabistan Riyad'da yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası 2022'de var. 2023'te de Avrupa Gençler Şampiyonasını İzmir'de yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü ile ilgili bu yüzden de bu gerek gençler olsun gerek büyük çocuklarımızı bu şampiyonalar hazırlıyoruz. Bir de her yıl yaptığımız biliyorsunuz Türkiye Shop'un var. Uluslararası Avrupa Kupasıydı. Onu da biliyorsunuz ayrıca ee, İtalya'da yapılan bir oylama sonucunda Dünya Kupası haline getirdik. Bu da bizim için tarihi bir başarı demektir. Başkanım, Dünya Olimpiyat Komitesi Kikoks'u listeye aldı. Olimpiyatlarda varsınız dedi. Oradan bize madalya var mı? İnşallah. Bize bir tarih verildiği takdirde bundan emin olun ki bizim ülkemize madalya getiren baranışlar açısından bizim olduğumuzu mutlaka şu anının itibariyle söylüyorum. İnşallah var olacağız burada. Tabii bize bu arada Desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, bütün spor teşkilatına, aynı zamanda bakanlık teşkilatına, bakan yardımcılarımıza ve spor hizmetleri yeni birbirine de teşekkür etmek istiyorum. Ha başkan, dövüş sporları mı diyelim, savunma sporları mı diyelim, yıldızı parlayan evet. en büyük federasyonlardan bir tanesi kickboks. Tek evet. karate. bunlar zaten belli bir yemeğe yakalamış federasyonlar ama kickboksin ilerleyişi bizi çok mutlu ediyor. Başarılar diyorum başkanım sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Büyük kickboks ailesi uzun zamandan beri hakikaten böyle bir şekilde toplanmamıştı. Burada sizleri görmek bizi hakikaten çok mutlu etti. Ben öncelikle hepiniz şeref verdiniz diyorum. Hepinizin ayağınıza sağlık diyorum. İnşallah gerek camiamız açısından, gerek Türk sporu açısından, gerek büyük kickboks ailesi açısından hayırlara vesile olur demek istiyorum. Eşim fazlala Kayacan'ımı efendiye teşekkür ederim. Çocuklarım avukat Kaan Özgür Kayıcı'ya ve avukat kızım Rabia Özgür Kayıcı'ya da hem hayatlarında başarılar diliyorum. Bana ves vermiş oldukları desteklerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii biz buralara geldik. Bazı görünmeyen kahramanlar vardır. Biz bu işi hep birlikte verilen destekler sayesinde birlikte yaptık. Salim Kayıcı yapmadı. Burada gör yap görünen herkes, buraya gelemeyen Kalbi burada olan, beyninde olan herkes bize destek verdi. Biz halkın sporuyuz. Bir gün herkes kickboksçu olacak. Bunu da kanıtladık. Allah'ın izni ve iradesiyle de kanıtlayacağız. Sağ olun. Abi.